Hocam ateş ateş ateş ateş ateş. Size saldırın abi. Oh oh oh oklar nasıl yağıyor. Oh işte bunu görmek istiyorum ya. Okların havadan düşmanları üzerine. Oh. oh, oh, oh, oh, oh. olurum ben Serdar ve Mountain Blade 2 Bannerlord'a baştan hoş geldiniz. Şimdi gelmeyeceksin. Hocam şi ben şehre gidene kadar vaktim var. karar vermek için. Okey. Karar verdin mi? İstemiyorsun. Okey. görüşürüz. Görüşürüz. Siz ben buraya bir satayım. Aa bunun şeyi vardı. Neydi bu? Tüccar kerevanlar refakat et. Bunu yaparız. Türlü türlü görevler yapacağız ve para alacağız. Ta ki e, çok daha iyi kurumlara gelene kadar. Ee, Han bölgesine git. Esirleri sat. Oh. Selam hocam. Ben Tolgar. Sen tüccarsın. Aynen. haydutları yakaladım. Ee, bir sıkıntın varmış. Tamam. haydutların ilgimi elgimi çektin. Başka yolu bunu göndermem. Çünkü izcilik yeteneği 50'den ve liderlik yeteneği 40'den yüksek hiçbir yollaşım yok. Okay. Tamam. Ben hallederim. Hocam sen, lan çok hızlı gidiyorsun oğlum, oğlum çok hızlı gidiyon, gerçekten çok hızlı gidiyorsun Jalmaris'e, Jalmaris, e, Jalmaris nerde ki? buraya, eh, eh işte, oyunun müzikleri güzel ya, yine böyle şey yapıyor, aynı müzikler ama yani bozmamışlar. Bozmamak da ayrı bir yetenek ya cidden, onu öğrendim. Nereye gidiyorsunuz? Lagete, baştan geri mi dönüyorsun? Aa, okey. Nereye gidiyorsunuz oğlum bu sefer? Kuyaz'a gidiyorlar. Neden geri döndün lan o zaman? Oha Kuyaz ta neredeydi lan? Ortizya'ya falan gidin abi ne yapıyorsunuz? Kuyaz ne abi? Hocam işimiz bitti herhalde. Çünkü ben bayağı para harcadım yani kendi askerlerime. Tamam mıyız? Kaç para aldık? 1806 dinar. Wow okey. O tutul ve kızıl göz hakır. Ben Tolga'lar evim. Siz kimsiniz? Sor, ee... Anladım. Peki ne yapabilirim? Demir cevaplarını toplamak için Soru olmaz. Az değil mi ya? Çap Aha 17 çapulcu. Oh. Birlikte yakaladım ha. 23 kişi. 22 kişi. Güzel. Öyle olan. Okçular kaç kişi öldürdü ona bakacağım birazdan. Çok merak ediyorum. Adamın kışından vurarak öldürdüm. Bunlardan kaçan yok. Okey. Okçular kaç kişi öldürdünüz? Okçular yine hiç kimseyi öldürmemiş. Neden abi? Tamam. Okey. Lan bir süvari alsak da artık şey olsa ya. Peki e, asker var mı sizden? Yok. Bu ne? Memlük süvarisi. Wow. Ha. Memlük süvarilerini belki alabiliriz ha. E, ne istiyorsun abi? Kan davası. Kan davalarına karışmıyoruz. O karanlık günden beri artık kan davalarına karışmıyoruz. Oo, bak sıkıyorlar ha, şu an sıkıyorlar, şu an iyi sıkıyorlar. Şöyle diyeceğim o zaman, büyük ihtimalle bizim atlı alabilmemiz için ya ee, tabii ki lejyoner yükseliyor ya. Adamlar romalılardan şey yapıyor ki. Benim kergitlerden falan şey yapmam, kergit diyorum affedersiniz. Kuzeyitlerden falan az, asker toplamam lazım atlılar için. Ben atlı istiyorum abi, güzel bir atlı hücumu istiyorum yani. Okay, en azından şöyle düşünelim. Güzel bir front line kurup, e, ondan sonra atlı alabiliriz aramıza. E, piyadeler beni takip ediyorsunuz. Okey, iyi yere koymuşum. Tepenin üzerine koymakla iyi etmişim. Hocam gelin, buradan, buradan. Oh, oh, okçular nasıl vuruyor? Okçular nasıl vuruyor? Okçular nasıl vuruyor? Hocam saldırın. Acımayın. Aşatmayın lan. Ölürdük sardım herkese. Aa okçularımı öldürmeyin oğlum. Şerefsizler, hayvan herifler, okçularım var. Onlar. onlar harika şeyler ya. Bak ya, belki de Potlworn e, gelineklerini bir kenara bırakmam gerekiyor bıraktık Sermetli okçu. Kremli okçu, ah be yok. Evet ya, 3 tane okçumuz ölmüş. Kremli okçu da ölebiliyor demek ki. Şu an okçuya gerek yok ya. Gencikten şu an okçuya gerek yok yani. Başka bir şehre mi gitsem acaba ya? Hiç gerek yok ya. Aman ilişkim kötüleşirse kötüleşsin. Ben kuzeye gidiyorum. Ben neden evet, neden okçu istiyorum ki abi? Helem yok, bir şeyim yok. Köyüm yok. Demir Ferit. Ulan üç tane demir Ferit'e mi ihtiyacım vardı benim acaba? Gidip onun mu yapsam, görevi bitirip geri döneyim. 5. 5 birim iron ore. Demir cev e, Tamam alalım buradan ya. 156 ödedim. Şuna bak. Kesinlikle zarar yapacağım. En azından tecrübe olur. Kimseyle ilişkimiz şey olmaz yani. Geriye düşmez. Belki ilişkimizi geliştirirsek. Ulan ilişkimizi geliştirirsek buradan memluk alabiliriz ha. Aha. Yazık kullanabilirim bu konuda. Bunlardan süvari alırsam elindeki süvarilerle kuzeye gidebilirim. Süvariler benim için çok yararlı olabilir. 5 tane demir cevher getirdim ama muah, nasıl cevher var ya yeme yanında yat çünkü yeme yani hoş bir tecrübe olacağını düşünmüyorum demir eksikliğin varsa okey tabii ki yiyebilirsin rahat rahat ya that's okey uzun zaman olmadı lan al 5 tane getirdim asker toplamak istediğim zaman şu an abi çok az kaldı hayır lan çok az kalmadı ben kimle şey yapıyorum ben birisine toplamıyorum ki Okey. Okey. Hmm. Bu herifle ilişkimi geliştirirsem Düzenli memlük alacağım ona. 250 altın ama olsun. Hocam sen ne istiyorsun? Rakip çete kuyaza giriyor. Hemen yaparız. Hemen hallederiz. Rahat rahat hallederiz. Biraz burada oyalanırız. Sonra hallederiz. Seninle ilişkimi geliştirmek istiyorum. Ben Tolgar'ı efendim. Yok yok ben hallederim. Bu sefer şey yapmayacağız arkadaşlar yan etmeyeceğiz. Bu sefer amacım herhangi bir maddi bir kar değil. Tamamen e, şey yani ilişki geliştirmek렵la. Çünkü o atlının peşindeyim abi. Benim benim şeyimde bir atlı olacak. 15 kişi. Yakalayın lan onları. Yakalayın olan, yakaladım bile. Bak nasıl yakaladım. Bak şimdi yakalıyorum. Hemen yakalayacağım. Şimdi yakaladım. Daha yakalamadım ha yakaladım. <gülüyor> Atı dur arkalarına düşelim. Çaktık arkalarını düşmelerim. Hücum, hücum, hücum, hücum, hücum. Hücum. Ben de şu şerefsizleri vurayım buradan. Dikkatlerini çekeyim. Okçularıma saldırmasınlar. Oh oh okçularım vurdu. Oh vurun abi. Kim öldü lan az önce? Aseray Acemisi. Tam Aseray Acemisi ölebilir. Abi kaçırmasanız şunları oh. El olan. Öldü. Kazandık. Hiç kimse kaçmadı. Harika. Bir tane Aseray Acemisi kaybettik ama sıkıntı değil. Okçularım kaç kişi vurmuş? 4 kişi vurmuşlar aslan parçaları ve. Okçu takıntım Total War'dan var. Warhammer Total War'da. Muazzam iş yapıyorlar. Hocam Atak! beni takip ediyorsunuz. Ee, bu arada siz de böyle duracaksınız abi. Tepeye sahip olacaksınız. Hocam ateş ateş ateş ateş ateş. Size saldırın abi. Oh oh oh oklar nasıl yağıyor. Oh. İşte bunu görmek istiyorum ya. Okların havadan düşmanların üzerine. Oh! o, o, Ulan. Ha. Kazandık sizlerim. Çünkü hiç yok şu an. Herkes öyle. Aa harika. Yaralı mı var benim? Kim öldü oğlum? Kim yaralandı? Oh. <gülüyor> Orası Allah diye yaralandı. Belki daha fazla işimiz olur eliften. Şimdi şöyle bir şey güzel olur. Ne zaman aslari tarafına uğrarsam oradan bir süvari alıp geçebilirim. Bir iki süvari alıp geçebilirim. Çok hoş bir anlaşma olabilir onlarda. Tabii bunları yetiştirmek daha da güzel olur. Aa oğlum, oğlum, Ben bunlardan acemi alırsam onları da yetiştireceğim ki. İyi köylerden toplayayım biraz. Neden sadece şey yapıyorum? Wow wow okey. Orestalout güzel harika biz birlikte gidiyoruz. Mahalle kavgası bir kez daha. Elimde sadece pala var benim silahlarım ki. Orestalout elinden gitmesem belki, fen belki fena olmaz. Selam. Bunlar geliyorlar. Melek lakem. Melek gibi insansın ama. Söz verdim ve satın alınmayacağım. Güzel, harika, hallettik. Şeref sizler, sizi, yay kazandık ulan. Harika, orası lab düşmüştür kesine. Evet, yaralanmış. <gülüyor> Hakikatin ismin gibisin, sadece gürültü çıkarıyorsun ha. 478 mi? Ulan iki katını veriyorlar diğer tarafta. Neyse, hadi onu alabildiğimi söyle. Yes! Yes! Sonunda süvarimiz var. Ulan çıldıracağım. <gülüyor> Arkadaşlar süvarimiz var. Mutluyum. Şu an artık mutlu bir insanım. Dostum iyi misin? Nasılsın? Acemisi. Sen KBL e üyesini memlük askerine. Memlük askeri, düzenli memlük olabiliyor mu daha sonra? Evet olabiliyor. Evet olabiliyor. Evet olabiliyor. Okay. Okay. Beğenseniz, güzel. Teşekkürler. Eğer keyif aldıysanız, beğenip, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.